14'ü 70'e bölmek istiyorum. Hemen tahmin edebileceğiniz gibi bölüm 1'den küçük bir sayı olacak çünkü 14, 70'ten küçük. Hadi birlikte deneyelim. 1'de 70 yok, 14'te 70 yok. O halde bu bölme işlemini yaparken 14'e ondalık hane eklememiz gerektiğini hemen anladınız değil mi? Buraya bir ondalık ekleyelim. Eklediğimiz yeri unutmamak için buraya virgül koyuyorum. Şimdi ise yapmamız gereken, 140'ta kaç tane 70 olduğunu bulmak. 140'ta 70, 2 kere var. 2 kere 70, 140 eder. 140'tan 140 çıkarsa da geriye 0 kalır. Yani bu bölme işleminde kalan yok diyebiliriz. 14 bölü 70, 0 nokta2 eder. Hadi, bir örnek daha yapalım. Evet. Kaçı kaça bölsek acaba? Hmm. Gelin, 16'yı, hmm, 25'e bölelim ve sonucu bulalım. 1'de 25 yok. 16'da da 25 yok. Şimdi aynı demin yaptığım gibi ondalık hane eklemem gerekiyor. Buraya ekleyelim. O zaman bu sefer 160'da kaç tane 25 var bunu bulmamız gerekiyor. Bölüm içinde virgül koyduğumuzdan emin olduktan sonra asıl bölme işlemine geçebiliriz. 25 kere 4 100 eder. 25 kere 6 ise 150. O halde 160'ta 25 6 kere var. 6 kere 25 150 eder demiştik. 160'tan 150 çıkarsa da 10 kalır. 25 10'a bölünmez. O halde bir ondalık hane daha eklemem gerekiyor. Bunu eklediğimde, lütfen dikkat edin, 16'nın değerinde hiçbir şey değiştirmiyorum. Çünkü 16 ile 16.0 ve 16.00 aynı şey. Şimdi bu 0 aşağıya inerse, 100 bölü 25 kaç eder? 4 eder. 4 kere 25, 100 eder. 100'den 100 çıkarsa da 0 kalır. Yani kalan yok. O halde 16 bölü 25 işleminin sonucu 0.64'tür.